Herkese merhabalar YouTube kanalıma hepiniz hoşgeldiniz. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi biraz ara vermiştik ama kaldığımız yerden şimdiden devam etmeye başladık. Arkadaşlar tabi ki devam etmeye başlarken YouTube'a abonelerimiz azaldı. Beğenilerimiz az, izlenimlerimiz az. Sizlerden bir desteğim olacak. Videoyu beğeni ve abone olmayı mutlaka unutmayınız. Ben bu içerikleri sizler için yani siz izleyiciler için yaratıyorum. Eğer sizlerin de hoşunuza gittiyse beğeni ve yorumlarınızı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bugünkü yapacağımız içerik konusu... Şu arkadaşlar Türkiye'de üretilen bir ürün bu. Herhangi bir sponsorlu kaynam yok. Kendim e, araştırarak gördüm ve uygulamalarını hoşuma gitti. Gerçekten ben de kısmen bir yerini aracın uyguladım ve motosiklet üzerinde uyguladım. Gerçekten muhteşem bir görüntüye sahip oluyor. Şimdi aracın dıştan görselini çekip ondan sonra uygulama işlemini yaptıktan sonraki Görüntülerle sizlerle birlikte olacağız. İlk olarak tabii ki uygulama işlemini başlayacağız ve ürün nedir onu sizlere göstereceğim. Nano Pratik Krem Cila diye geçiyor arkadaşlar. Nevmix e, adlı ürün. Bu ürün Türkiye'de üretiliyor. Zaten N11'den aldım bunu. E, kendi YouTube siteleri de var. YouTube sitelerine de bakabilirsiniz. Uygulamaların nasıl yapıldı? oldukça basit. Elle uygulanıyor. İçerisinden şöyle bir süngeri çıkıyor. Bunu şarjlı matkapla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Dairesel bir şekilde ama hiç gerek yok. Ben uygulamamı hep elle yaptım. motosiklette ve arabanın bir kısmında oldukça muhteşem sonuçları ortaya çıkardı. Benim çok hoşuma gitti. İlk olarak yapmanız gereken arkadaşlar bu uygulamaya başlamadan önce arabayı komple bir yıkamanız gerekiyor. Çünkü herhangi bir tozun olmaması gerekiyor. İlk olarak şu bölgeden başlayacağım. Bölgenin şurasını bu ürünle uygulayıp uzaktan bakalım sizler fark edebilecek misiniz? Ondan sonra biraz daha yakın çekimlerle komple etrafını bu nano pratik krem cilayla sizlere göstereyim. Hatta şöyle iç kısmında nasıl olduğunu görmek isteyenleriniz varsa. Şu şekilde arkadaşlar katı biraz daha önceki cilalara benzemiyor. Farklı bir ürün. O yüzden benim de dikkatimi çekti. Hoşuma gitti. Almak istedim ve uygulamayı sizlerle birlikte şimdi deneyeceğim. Evet şöyle süngerine pedine şimdi uzaktan çekim alıyorum arkadaşlar. Birazdan da yakın çekimlerle sizlerle olacağım. Şöyle arkadaşlar ortasını şöyle kestiğimiz düşünelim. Şu kısmına sürerek başlıyorum hatta bunun daha iyi bir sizlere göstermem için bant çekersem çok daha iyi bir şekilde sonuçların nasıl olduğunu anlayacaksınız arabayı sadece yıkama işlemini yaptım arkadaşlar biriniz gibi uzun sürede pasta işlemi uygulamadık Parla, parlaklığı şu şekilde sanki yani pasta cila yapılmışçasına Arkadaşlar bir de e, süresi oldukça uzun süre arabanın üzerinde kalıyor krem olduğu için belki olabilir yani ürünü övmek için söylemiyorum arkadaşlar kendim kullandığım için herhangi bir bundan kaynam yok gelirim yok Onun da bilgisini vereyim yani sizlere de tavsiye edebileceğim için bu ürünü sizlere göstermek istedim zaten ücrette 40 liraydı ben aldığımda en 11 üzerinden aldım Evet şöyle bu kısmını yaptık Hatta bir kısmını ben şimdi bantlayacağım bir de yakın çekim alacağız ben şu an fark edebiliyorum ama sizin açınızdan belki tam gözükmüyor olabilir şimdi yakın çekimle bakalım. Evet biraz sizlere yakından çekim almak istedim. Herhangi bir bantlama işlemi yapmadık ama ayırt edebiliyorsunuzdur. Burası cilalı olan kısım. Burası cilasız olan kısım. Şimdi bunu biraz daha iyi bir şekilde ayırt edebilmeniz için ön kapı üzerinde deneyeceğim arkadaşlar. Bant çekeceğiz ve bir kısmını yapıp bir kısmını yapılmamış şeklinde sizlerle birlikte olacak şu an görüntüler. Aracın yarı kısmına uygulama işlemini tamamladık. Şöyle sizlerin daha iyi görebilmesi için şu an fark tam olarak göremiyorsunuzdur büyük bir ihtimal çünkü güneş açısı ona göre denk gelmiyor ama gözle baktığımızda şuradaki yerle buradaki yerin şu an farkını siz de görebiliyorsunuz. Arkadaşlar bu uygulamayı yaparken ya yaptıktan sonra süngerli olabildiğince her yere eşit şekilde arkadaşlar yaymaya çalışın yaydıktan sonra mikrofiber bezle bunları silme işlemini de yapacaksınız şu an ben size sadece üzerine sürmüş halim ondan sonra şimdi de arkadaşlar mikrofiber bezle bu kısmı sileceğim o kısmını da göstereceğim şimdi sizlere silme işlemini tamamladık ve bir üründe arkadaşlar siyah plastik bölgelerde de kullanabilirsiniz onu da şimdi sizlere göstereyim Çünkü siyah bölgeleri besliyor boyasını koruyor sürdüğünüzde kaydırmaz bir yüzey elde ettik şöyle daha yakından bir çekim alıp göstermeye çalışayım anlatmak istediğim tam olarak bu şekilde Evet şimdi arabayı komple şöyle dıştan sizlere bir göstereceğim Ondan sonra işlemlerimizi tamamladıktan sonra çekimlere devam edeceğiz arabanın dıştan çekimi yapıyoruz bildiğiniz gibi kaputun üst tarafına sağ kısmına yaptık uygulamamızı şimdi şöyle dıştan çekimimizi alalım ve işlem bittikten sonraki halinde sizlerle birlikte paylaşacağım Tabii ki komple işlemi yaparken sizlere hızlandırılmış şekilde video uzun olmasın diye hızlandırılmış şekilde göreceksiniz. Evet hava kararmadan ben bu işlemlere direkt başlıyorum arkadaşlar şöyle kamerayı sabitleyeceğim bir yere sizin de açınız iyi olacak şekilde Evet kamerayı buraya yerleştiriyorum gördüğünüz kısma uygulama işlemini yaptık tabii ki henüz bezle silmedim bunu şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar seramik kaplamanın yapılış şekli bir düşünebilirsiniz tam seramik kaplama Tabii ki olmuyor ama seramik kaplama görüntüsü gerçekten uyandırıyor yani üzerindeki bu parlaklığı koruyor arkadaşlar şimdi arka kısmı da yaptıktan sonra şöyle dıştan çekimine geçeceğiz Tabii ki daha silme işlemi var sildikten sonra görüntüler sizlerle birlikte olacak Cilalama işlemini tamamladım. Arka kısmını da cilaladım. Ön kısmını da. Şimdi mikrofiber bezle silme işlemine geldi. Silme işleminden sonra sizlerle birlikte görüşürüz. Arkadaşlar biraz tabii ki yorucu oldu hem havalar sıcak ama sonuca kavuştuk şöyle sizlere göstereyim Arkadaşlar şöyle söyleyeyim ürün gerçekten seramik kaplama görüntüsü kazandırıyor arabaya araba yani Tabii ki bizim arabanın pasta cilası ve boyası zayıf Sizlerde biliyorsunuz ama boyasının zayıf olmadığı yerler var. Mesela şu kısım oldukça detaylı bir şekilde ışık kısmının parlaklığını şu andan fark edebiliyorum ama siz fark edebiliyor musunuz bilmiyorum. Teze sildikten sonra asıl görüntü o zaman sahip oluyor. Şu an istediğim görüntüye parlakla kavuştu işin açıkçası. Tabii ki şimdi örneklerle tabii bunun su kaydırmazlık özelliği de var. Onları da detaylı bir şekilde birazdan uygulama işlemlerini yapacağız. Biliyorsunuz bu kısımda tabi ki güneş yanımız var, tavanda güneş yanımız var, bagaj kısmında güneş yanımız var. Şöyle birazdan detaylı bir şekilde yakından görüntü alacağım. Şu kısımlardan fark edebiliyorsanız. oldukça parlak görüksüyor tabii ki kameradan yansıma nasıl gözüküyor sizlere tam olarak bilemiyorum ama daha önce bu kadar parlak görmemiştim ben kendi kullandığım arabayı zaten beni YouTube'dan takip edenler bilir ürünleri ilk olarak alıp test edip sizlere ondan sonra paylaşımda bulunuyorum benim hoşuma gitti. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir ürün. Tabii ki beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar bu arada. Videolara beğeni ve ürün hakkında düşünceleriniz varsa yorumlar kısmında belirtiniz. Şimdi su kaydırmazlık testini yapacağız. Onu da tabii ki ön kapı üzerinde deneyeceğiz. Videonun kısmında baktığınızda bir kısmını yapmıştım, bir kısmına sürmemiştim arkadaşlar bir kısmına ürünü koyduğumda kayıyordu bir kısmında kaymıyordu fark ettiyseniz şimdi zaten arabanın üzerinde şöyle su kaydırmazlığını size göstereceğim su tutmamazlığını tabi şu an her yerine yapıldığı için ama anlayabiliyorsunuz zaten pastacılığa yapanlar ya da seramik kaplama yapanlar şu anki su kaydırma özelliğini anlamıştır bir kısmını yapıp bir kısmına yapmasaydım. Belki sizler için daha iyi gösteriyor olabilirdim ama şu şekilde gösterebilirim. Siyah bölgelerde evet mesela şu çıta kısımlarında oldukça etkili oldu. Arka bagajın tamponun alt kısmında şu bölgede alt kısımların siyahlık olduğunu hissedebiliyorsunuz. Görebiliyorsunuz inşallah. O kısımlara uygulama işlemi yaptım. Evet, videonun sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bu videomuz bu şekilde oldu. Yorumlarınızı, görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayınız. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.